Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere sağ altta bulunan derece ve e, teksti gördüğümüz alandaki bu direk üzerine geldiğimizdeki bu haberler e, olduğumuz bölge vesaire bunların gözükmesini nasıl kapatabiliriz? Bunları göstereceğiz arkadaşlar. Burayı kökten uçurmayacağız. Bu bildirimi, yukarı çıkan bildirimi nasıl kapatabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Yapıyoruz arkadaşlar. Buradan haber ve ilgili alanlara tıklıyoruz. Buradan ise üzerine geldiğinde aç e, tikli arkadaşlar. Bunun tikini kaldırıyoruz. Sonra üzerine geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz üzere büyük bir alan çıkmıyor. Bu kadardı. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.